Doktor Ekrem Çulfa attığımızda. Ekrem abi nasılsın? On numara beş yıldız. Güzel isimler, güzel e, telaffuzlar. Gelsin Türkiye'mize, ülkemize diyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Güzel nasılsınız? Geyisiniz nasılsınız? Biz de on numara beş yıldız Ekrem abi. Sağolsun, teşekkür ediyoruz. Ya böyle bir şey vermek istedik. E, kiralık Aşk dizisi vardı. Defne ve... ...Ömer karakteri vardı, e, son dönemde de 2017 yılında da e, İstanbul'da en çok koyulan isimler Defne ve Ömer'miş. Evet, şimdi Ömer ismi, az önce ben de kulak misafiri oldum konuşmanıza, e, yani Ömer ismi gerek gelir dağılımı olsun, gerek hukuki anlamda olsun, biliyorsunuz adaletin temsilcisi. hayatın paylaşım anlamında olsun, Grafikte yol paylaşım anlamında olsun Bir de e, doğruları çekinmeden her yerde Söyleyen kişi biliyorsunuz Hazreti Ömer evet. evet Yani ondan dolayı halkımız yönelmiş olabilir İşin çok enteresansı bu Ömer Hazreti Ömer'den gelen Ömer ise Cesaretli, cesur Aynı zamanda hasasını e, Düzeltilmesini yapıcı bir şekilde düzeltildiği zaman altını kabul eden ve düzelten bir insan biliyorsunuz. E, şunu sormak istiyorum e, Ekrem abi. Yani e, dizi izleyen kitle bu isimlerden etkilenip mi çocuklarına bu isimleri koyuyorlar? Dizilerdeki isimlerle ve karakterlerle özdeşleşiyorlar. Ondan dolayı o isim gibi olsun onun gibi hayatını devam ettirsin diye benim de ismim mesela bizim ...memleketimizde barajı yapan kişinin adı, mühendisin adı okumuş kişi... ...işte proje insanı diye ekran koymuşlar. E evet, benim de öyle. Çok ilginçtir ki Beşiktaş'ta eskiden Gökhan Keskin diye bir futbolcu vardı. Oradan gelme benim de ismim mesela. Babam çok evet. beğeniyormuş onu. <gülüyor> o yüzden koymuş. Evet. Evet. evet. Halkımız çok duyarlı hem tarihi derinliklere dikkat ediyor hem günümüz şartlarına dikkat ediyor... Bir de özel bir isim olsun istiyorlar. Şimdi kız çocuğuna desne ismi koymaları biliyorsunuz desne gibi kopsun, gibi faydalı olsun, doğal olsun, organik olsun anlamında da konmuş olabilir. Buradan şu çıkıyor, insan isimler çok etkiliyor. O yüzden çocuğumuza verebileceğimiz en önemli hediye tarihi kökleri, inançlar, evrensel değerler. Yani ömür boyu ee, güzel hitap edecek bir isim koy, koymamız lazım. Diğer türlü psikolojisi, karakteri, kişiliği, işi, mesleği ve özel hayatı çok etkilenebilir. Peki hocam bir şey sormak isterim. Ee, genel olarak insan psikolojisinde biz toplumca şöyle bir şey oluyor olabilir mi? Erkek çocuklarına daha tarihten ve geleneğimizden gelen isimlere e, gidiyoruz da karar verirken kız isimlerinde biraz daha Modern dünyaya ait mi seçimler yapıyor olabiliriz? Şimdi modern dünyaya ait seçimle Atatürk'le beraber belki tarihin derinliklerinde de var. Bizler millet olarak erkek kadın bir hava yolculuğunda at başı gitsin diye mücadele veren bir halkız. Daha çağdaş, daha modern olsun diye. Ondan dolayı da modern isimleri koyma arayışına girmiş olabilir e, bayanlar. E, özellikle kız isimlerini kızım daha okusun, kendi elleri ayakların üzerinde dursun. Hani e, her zaman erkeğine muhtaç olmasın. O da bayrak, aile bayrağı yere düştüğünde tarihsiz olduğu gibi e, modern yaşamda da bayrağı eline alsın. Evet. Yani e, herhangi bir maddi güç tarafından tehdit edilmesin diye evet. e, hani sadece eşinin Getireceği masciyesa bakmasın diye böyle bir şey yöneliyor olabilir. Evet, erkek isimlerine daha böyle koruyucu, kollayıcı e, tonlaması daha yüksek, geleneklerden daha çok gelen tanıdığımız isimlere rastlarız ama kızlarda da böyle daha prenses gibi böyle isimler. E, dolayısıyla toplum demek ki izlediğimiz dizilerle, sinemayla, ürünlerle de e, kararlarımız, psikolojimiz etkileşimde bulunabiliyor. Yani çok dengeli isimler koymak lazım. dizilerdeki geçen karakterler, kötü karakterlere bile dikkat etmek lazım. Hı hı. E, o isimleri doğru koymak lazım. Tarihteki şansiyetlerin e, incirmeyeceği şekilde kötü karakterlere isimleri koyarken dediğimiz gibi iyi karakterlere de topluma rol model olacak. E, gerek tarihi olur, gerek geleneksel, gerek modern isimler olsun vermek lazım. Bu konuda sosyologların, psikologların görüşlerini e, dikkate alırsak çok daha faydalı hem dizi izlerim, hem keyifleniriz, hem de böyle güzel isimler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ekrem abi bağlandığı için çok teşekkür ediyorum. Rica Her zaman desteklemekten mutlu olurum. Ben de böyle güzel yayınlar yaptığınız için sizi ayakta alkışlıyorum. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi günler diliyorum hepinize. İyi günler.